Buradaki CPA açısının diğer bir adı nedir? Yani bu açıya başka ne isim verebiliriz? Hemen bakalım. C burada, P burada. A da burada. Yani CPA açısı burası. Peki bu açıyı başka nasıl adlandırabiliriz? Buna başka ne isim verebiliriz? A noktasından başlayabiliriz, değil mi? Bu açıya ABC açısı da diyebiliriz. ABC şıkların arasında var mı bakalım? Burada. İşaretleyelim. Güzel. Peki eğer P açısı deseydik, sadece P açısı deseydik, bu pek bilgi vermeyen bir isimlendirme olurdu değil mi? Çünkü sadece bir noktayı belirtmiş olurduk. O zaman hangi açıdan bahsettiğimiz belli olmazdı. Bu açı ya da bu, belki de bu açı değil mi? Kim bilir. Yani tek bir noktayı söylemek bize yeterince bilgi vermiyor. Peki P, açısı dersek. Burada bir doğru olsaydı PAC açısı oluşurdu. Yani A ve C'nin arasında bir doğru olsaydı burası PAC açısı olurdu. Ama bize soruda verilen açıyla hiç alakası yok. FPA açısı, FPA açısı da burada ve o da yine bizim açımızla hiç alakası olmayan bir açı. Yani tek doğru şık, tek doğru seçenek APC'ymiş.